Arkadaşlar kanalıma hoşçakalın. Bu videoda sizler birlikte. Yap. Minecraft oyuncu arasındaki şarkı uzun zaman sonra Minecraft oynuyorum. yorum. Saçımı kestirdim ama benden dalga geçmeyin sakın yorumlar Tamam mı? Ee, şimdi ben Minecraft oynayacağım. Birazdan da şey biriksin gümüş. Bugün özel bir gün. Bugün arkadaşım Kerem'in doğum o da beni izliyor. Şu anda beni izlediği için doğum günü kutlu olsun. Bak sana nerede doğum günü kutlaması yapıyorum. Biz de bakalım. beğenmişsindir umarım domyunun kutlu olsun buradan da neyse biz oyuna geçelim oyunun bazı yerlerinde de Kerem'in domyunun kutluğuna ilgili bir şeyler olabilir siz Kerem'i şimdi tanımıyorsunuz tabii abone ederim ee, onunla da video gelecek onunla da video gelecek hadi bakalım biz başlayalım oyunu şuradan bir tane daha altın alalım ver altın ama ver altın uzun zamandır da e, Bade Wars istiyordunuz ee, gireyim dedim uzun zamandır oynayayım tamam gireyim. Şimdi tema break değil de, bunu karıştırıyorum. Bu yeni sarıdık çünkü. Buradan, orada fight oluyor. Bizimkiler hiç bir yere gitmemiş ya. Ne kadar duruyorduk hani. Gel kanka, gel ev kandan yasın. Bir tane alalım, şuradan iki tanesini alalım. Ruh'a ne oluyor lan? Şunu atıyorum, bu kadar üzücü. Işte. Arkadaşlar millet gök, gök tanrı çağırıyor. Ee, şöyle takır takır takır takır size bir şey göstereceğim. Hori bakıyor. Valla düştüm tanımdan. Normalde yapıyordum da şimdi denemeyim dedim. Ne oldu bu? Team upgrade yapacağım. Şöyle bizim fucking ever şey olsun. Bir de birisi geldiğinde haberimiz olsun diye. Şuradan. Jerem'in en sevdiğin rengi sormadım. Tamam. Şuradan izleyin arkadaşlar. <gülüyor> Abartmayın. Kerem şimdi abartta bizi sevmiyor mu diyeceksiniz. oha lan ne yaptınız galiba? Ulan ben ne diyorum altında ne alınıyor ya? Lev topu tabii ki de. Bu illi ayrılmış tamam. Ulan bu ne zaman? Endüriyel line fiyatı mı yumurta? Biri ne yumurta Kazık. Ne kadar Üç elinizimiz var. Neler yapalım bakalım? Bunu şimdi bu neymiş? Neyse patladı falan ne, ne olacak? 50 tane Ne oluyor ya? O buyu patladı ya. hadi greyne. Arkadaşlar koşun greyne, koş koş koş. Kram tamam, yeter. Çekil, çekil. Ben adamlara dalmayacağım. Siz ne yapıyorsunuz ya? Çaktırmadan bunlar yapıyor. Bir şeyler oluyor. Biz de dalalım. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Şöyle kendimi göstermeyim biraz. Cenabına. Aman bu böyle kapışıyor buradan. Kırdı lan vallahi. Aferin. Ha geldi. Biri geldi, biri girdi, biri girdi. girdi. Ağzına Şöyle hızlı vurmak için şu ortanın olmasını bekliyorum. Şuna buradan bir çakarsam var ya. Oğlum bak kaçmadım. Nereye kaçayım? Bakın şimdi arkadaşlar. Gidemeyeceğimiz anda böyle mal Üf, Mal oldu. Arkadaşlar Blue'ya saldırıyor. Blue'ya kumpastık. Selamına geç. Ulan Tiyanik'i koyayım. Hadi git. Hadi hadi. Hadi. Kurgut muyum? Ulan sana 360 çakarım 360 da koyabildiysek var ya. Ulan bir yit bir yit. Ulan illa 360 öldüreceğim kendime. Gel hele gel gel gel. Kusursuz öldüreceğim seni. Ya vuramıyorsun işte. Bir sal. Ya ölmüyordu herifi ya. Ya sarı yardım et sarı. Güzel. Şunları da koyalım. Bir bokumuza yarayacağım. Ulan sen ne yapıyorsun lan? yapıyorsun? Oğlum bir dal dal. İkişi şey tek de ya. Sen geberceksin ki ne yapıyorsun? Arkadaşlar hile. Yani hile dedi, değil. Tek de aldım. Son günün ikinci bahçeye gireyim. Hadi bay bay.